İnsanların kalbini çalıp öyle gidemezsin. Hadi gittin diyelim. Hiçbir şey olmamış gibi geri dönemezsin. Dönsen bile beş sene bekleyemezsin anlıyor musun? Bunu yapamazsın, buna hakkın yok. İnsanlarla oynayamazsın. Oynamadım ki ben Mazhar. Günlerce, haftalarca... ...neden gittiğini düşündüm, delirecek gibi oldum reyal. Senin bundan haberin var mı ha? Koca bir yaz geçti. Benim seni düşünmediğim tek bir saniye bile olmadı. Yaz bitti. Okullar açıldı. Her gün ama her gün... ...Reyhan bugün döner dedim ama dönmedin Reyhan. Dönmedin. Bir yıl geçti. Aşk işimde hangisini hangisiyle anlatayım beni bana sorma da oldu şimdi frakman hayatım sokaklarda dolaşıyor kahraman her gününde sorma de sormayın da kahramanlık savaştım benim bilek yıkılmadı yıkamazsınız hasta benim geçtiğim yoldasın boş konuşma bana ya bir mermiyle hayat biter boşunla uğraşma ya benim bu hayatım şimdi kimseyle karıştırma sağda solda baktığında kimse yok ki yanında ne annesin ne babası kimse yok ki yanında bu hayata tek geldim tek gidersin oysa yanında Kimse olmayacak Allah'ım rahmet bize Eskilerden ne kalıyor haydi söyleyin bana İnan kafam anlıyor Çile anlatayım sana Benim kaderime inandı Allah'ım biliyor Seni yaptığın işleri harbiden mutluluyor Baskaca iki senemi verdim ben sana hatırla yaptıklarımla şimdi kızım benim aklımla oturdunla şimdi beni hangisine yanayım varzetti şimdi ben hayatımı mahvettin yaşanmamış dualara varzetti dua ettim benim senle senin benle hayatımı kirletti ölüyordum anlı hani şimdi ben dualarını tutu mutlumusu peki söyle hadi yalan konuşma mezarın içindeyim ve öbür dünya bambaşka yüzüm bunu bir kenara soyadım adam başka ölmeyen bir soyadım adam bunun oluyor Merhaba güzel Merhaba, insan. Güzel. Merhaba. Merhaba. Yani, beni hatırladın beni mı? Hatırladın bir, hatırladın bir zamanlar mi? arkamdan behdua ettin. ettin. Evet. İnanır, mısın? İnanır mısın? Şu anda behdualarınla yaşıyorum. Yaşıyorum. yaşıyorum. Belki de Belki yokum. De, yokum. Yok. Belki de, son, Belki mektubum. de son, mektubum. son mektubum. Sen hep varzet derdin, zaman derdin. Varzet ki aşkı yaşamadık aşkı derdin. Yaşamadık ben ne yaptıysam senden özür dilerim. Sadece mutlu olmak istedim. Bu mektubuma ne zaman geçer bilmiyorum. Beni aramak istediğinde bulamayacaksın. Belki bulursun. Ama son kez, ama son kez dua edersin. Son kez. Hakkını helal et güzel insan. Hakkını helal et. Bu sana son mektup. Hadi. Ben MC Furkan. Rep dinliyorsun. sene 2018. Burası sağlam defterim dağıtır. Aşkın yalan kalbin ya